Merhaba, bu videoda size bebek tırnak bakımı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Bebeğinizin tırnakları doğumdan sonra yumuşacıktır ama keskindir. Kendi yüzünü veya sizin yüzünüzü tırmalayabilir. Bundan dolayı bebeklerin tırnak bakımı daha da önem kazanmaktadır. Bebeğinizin tırnağını doğumdan sonra en kısa zamanda kesmeye başlayabilirsiniz. El tırnakları özellikle çok hızlı bir şekilde büyür. En kısa zamanda kesmeniz iyi olur. Ayak tırnakları biraz daha geç büyür. Bebek tırnaklarını keserken birkaç ipucu şunlardan bahsetmek gerekebilir. Bir defa ona bir tırnak makası kullanmanız gerekiyor. İkincisi bebeğinizin tırnakları banyodan sonra daha yumuşayacağı için banyodan sonra kesmeniz bu işi kolaylaştırabilir. Bir başka ipucu uyurken kesebilirsiniz. Daha stressiz bir şekilde kesmenize yardımcı olabilir. Eğer yardımcı birisi varsa birisi bebeğin biriniz de tırnağını kesebilirsiniz. Başka bir ipucu da bebeğin tırnaklarını düzle kısa kesin. Ee, bebek ayak tırnakları biraz daha böyle oval olduğu için e, yandaki derilere e, böyle girmiş gibi olabilir. Problem değildir. Ancak yandaki deri tırnak, ayak baş, özellikle ayak baş parmağının yanlarındaki deride kızarıklık, şişlik gibi durumlar varsa Sonra enfeksiyon belirtisi olabilir. Böyle bir durumda doktorunuza iletişim kurmanız iyi olur. Bebek tırnak bakımıyla ilgili bunları anlatmak istedim. Teşekkür ederim. Sağlıkla kalın.